Yani aşağıda basın açıklaması yapacağız. Biz bu aileleri nasıl koruyacağız hiç bilmiyoruz. Tutuksuz yargılama kararı verdiler. Yani biz e, adaletin yerini bulması için mücadele edeceğiz. Herkese azmettiren bu insan aileleri büyük bir tehdit altında bırakacak.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 Bu nasıl bir sahtekarlık, yani bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım, Ah hayatımda böyle bir şey görmedim. TikToker gel sen kredi kartı başka telefon tanımlı ve sen çocuğun iPad'inden 7000 lira, arkadaşlar bak anneler babalar uyarıyorum 950-950-950-950 sürekli para çekiliyor.